O da da. Gel o düşüyor. Yine bu değil. İsveç keklerinin Osman sen evet, işte. evet. evet, ya. Gördün mü Gel burdan geç. Gel buradan geç. <gülüyor> <Görüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> Gel ee, <gülüyor> buradan geç. Gel buradan geç. Gel buradan geç. Gel fazla. geç. Gel buradan geç. Gel buradan geç. Gel buradan geç. Gel buradan geç. Gel buradan geç. Gel buradan geç. Gel buradan geç. Bucekler. <gülüyor> Bir Ya bu biçe iyi. <gülüyor> <Ya. gülüyor> <Ya. gülüyor> Yunus abi şilte satır Kamera Yavuz. Ben Yavuz dan orada abi abi. Allah ya. O göçül maşallah. Paftarı köyünde kurufasya diyorlar. Çömbekte kurufas. Şanlıurfa'nın meşhur çömbek fasulyesi. Evet. Hayır. Ağır aldı kalın mı? Ha. Kaç konuştuk? Geçiyor muyum? Geçiyor muyum? Ne getirmeci? Yankıdığı getirmesin. Masalüsü'ne rahatsın. Yankıdığı geliyor vallahi iyi abi çarşamba yapacağım çok güzel abi o öyle değil tamam Aslan bacıklar çıkacak ne yapacak adamlar hiç çıksın öyle diyor o <gülüyor> yüzden <gülüyor> amına koduğum şale döktü Efendim aşırı hocam ya O da gelseydin ya Ne oldu amca ya? Eskiden böyle yapıyorduk. Yemize aşırı koyup gidiyorduk. Başımız var edilene kadar derdi var. Ne oldu amca ya? Ne oldu amca ya? Ekinci olma Başkaç şey yapıyorduk. He? Çalışa geldi sana. Çalışa geldi. Да, вот это. Да, вот это. Да, вот это.